Ben şimdi 1936 yılında Şubaday'da 25'inde doğmuş. yüz kağıdımın kaydına göre bu. Biz dört oğlan bir kız kardeşiz, beş tane kardeşiz. Biz hepimiz babadan en küçük, ben bir buçuk yaşında yetim kaldım anneden. Babadan belki 4-5 yaşlandıydım. Kız kardeşmişi öğeydi, annem ödüsem onun annesi Sazaklı babam evlenmiş. Ondan bir kız kardeşimiz oldu. O da Akdere'de yaşıyordu. O da mefat etti. Allah rahmet eylesin hepsine. Biz böyle oradan beri işte gidip gele gidip gele kardeşlerle. Annem şey olunca ben bu hanede annemin, özannemin teyzesi ve arada babamın da öz Beni evde de almış almışlar. Onlar bakta hatta büyüttüler, büyüttüler, Allah razı olsun etlerine Cennet olsun. Böyle bu hana kadar yaşadık, geldik de. Ama şimdi, insan gençliğinde her şeyi görüyor çocuklarında, büyük rücudur. Olabiliyor. E biz şey geçersek, ben ilkokulu burdumun bir sene çaldı, okudum. O zaman şimdi imkanına yoktu, yol yok, araba yok. Yayan bir arkaç kaldı. Halil de, amcam vardı geçen öldü. onun ikimiz gittik. İkisi sonra gitmedi, ben geri geldim. Hayat daha iyi bir geçti. E ondan sonra okulu bitirdi. Sonra dokuz 52'de, 51'den nişanlandık, karşı diye zengiyle. 52'de evlendik. Ondan sonra çoluğu, işte, şey iyi bilir Erkan aşabıla kadar rahmetlik. O oldu. Yine 5 çocuk sahibi olduk Allah'a çok şükür. Hepsi evlendiler. Çocukların bir aşabını o zaman için büyükler, kız çocuğu okumaz. Bu okudular mı diye karşı çıktılar. Okutamadık. Geri kalanı okuttuk. Hepsi Allah'a şükür lise mezunu. Hepsi böyle, bir şey kızım gidiyor, başka şey. Askerliğin giden amca? 1956'nın dördüncü ayında askere gittim. 59'un 10 ayında geldim, 200 sene seyyar olarak. Önce Hozat'ta, Tuncay'ın kadar Hozat. Orada 3 dört ay kaldık, oradan Mardin'e gittik. Mardin, Kızıltepe, Nutsaybin, o mıntıkada askerlerimiz bitirdik o zaman için seyyar jandarma olarak kaçakçaya karşı canım olarak orada görev yaptık askerliğimizde öylece biterek geldik. Asker engelden sonra 60 61 sene de ticarete başladık. Ticaretimiz kışın kuruba mı bu memleketin mahsülü buydu. Bir ayetlerde Antalya, Boldor, Isparta, Konya, İzmir, eşşehir gibi yerlerde kışın kışın 77'ye kadar bunu yaptım. Ondan sonra yüzümcüğe başladık. Erken biliyor 77'den sonra 9-10 sene çekildiğimiz kuzdumcuk yaptık İzmir ihracatta. Yazın çiftçilikler, kışın dışarı diye tane evlattı bunlar, tabii ki evlenmesi var, okuması var. Böyle böyle idare için koşturduk kızım aile, yıpradık tabii. Böyle geçti. Eskiden çok zor şartlarda insanlar... Kızım şimdi mesela bir şey de yok olan kişiler vardı, adam adam büyük odun getiriyordu. Bunu yarsın evinde yakın, yarsın çala götürüyordu. İki buçuk lira, iki büyük odun. Bir gün getiriyorsun, Ersun şeyi satıyorsun, yevmiyen bir leriye, 150 kuruşa geliyor. Ben bilere bir, bir buçuk liraya giden kişileri tanıyorum burada biliyorum mesela. Sonra sonra iki buçuk lira oldu, beş lira oldu. O zaman yokluk vardı. Bir adamın işi varsa artık hal yer yerindeyse, fakir kimse ona geliyordu. Ya amca dayı bana bir ölçü yok, bu be, ver. Bir ölçü arpıyor, ben sana Baro Çapalay'ı vereyim veya iki yolu vereyim. Bu anla tam kıştanın daha borcu geliyordu. Allah aşkına şimdi ne var ya hepsi bol yiyecek iş yok, bol para, bol kızım. O gün dedim mi? gitsin geri gelmesin. Bu köyün yarısı Denizluvası'na, Pamukçabası'na Mayıs haziran Aylandı. Ya da Temmuz 15 değil mi, 10 dedi mi Turgutluvası'na, sergiye gidiyorlardı. Yalın ayak, sırtında yatacak gece kepeni ekmek torbası yanı başında. Buradan Söğret Turgutlu yanına bulunur mu? Şimdi adam orada altın var, para var git de getirirsen yanına gitmez, yanına gitmez. Ama o zaman gidiliyordu. Bir ay, bir, bir şey orada sergide çalışıyordu. Burada yok bir şey. Yani kızım o gün için yok, o gün yani Allah geri getirmesin. 3-5 çocuğun bir adamın evinde bir tek odayı var. Çocuklar bir bacak kendi bucakla yatıyordu, yok. Şimdi ne var evler kat kat, odalar, ayrı, buzdolablar, televizyon, internetler, memleleri yani teknoloji, her şey Allah yardım etti, bu ana geldi. Allah inşallah o günleri geri getirmesin, göz yokluk göstermesin. Gittim, geldim. 2010 yılında Hacı'ya gittim. 4,5 ay haçta kaldık Allah'a şükür. Biz çok uzun süre kaldık. Ramazan diye gittik. Orada müsaade ettiler, gemini verdik, 4,5 ay kaldık. Onu da yaptık, geldik Allah'a şükür o görevimizi yaptık, geldik. Şükür Allah'a. <gülüyor> de işte orada bakın pamuk toplama mevsimi en aşağı bir ay kalınıyordu. Deniz Osmanlı. Şimdi şey gidiyor İzmir cuma olsun tütene gidiyorlar burada isim veremeyeyim 5-6 aile. Dört 4 ay 5 ay orada kalıyordu. Tütün dikim başlıyordu. Daha karımı bitinceye kadar cuma olsun kalıyorlardı. 5-6 ay ile devamlı orada. Yazın adam orada adamda hizmet ediyorlardı. Pamuk çapası dediğim öyle. Sonra kışın Pamuk'tan sonra bir piyan diye bir şey vardı, şimdi mıyandı diyorlar ona ya. Şimdi olmuyor, deniz olasından tarla çoktu. Bu köyde ona giden çok kişi vardı. Çok kişiler oraya piyan kazıyor. akşama kadar kazıyor, yağmurda, çamurda. Nerede yatıyor? Bir odada, köyün odasında. Bir tane tencereye payda tarlınç olur, bir şey birisi. Onu bir çıkıp, onunla yatıp kalkıyorlar. Yani diye diyorum, bunlar hepsi yokluk bunları hepsini gördük geçecek. Ben, ben gitmedim ama abimler gitti. Pamuk çabasına gitti, piyan gazmede gitti. Yani tüne çok üyesi ne? gidilmedi Cuma günü çünkü tütüne gitme daha bir gün. Yalnız piyan çabasına, pamuk toplamaya pamuk çabasına çok kitle geldiler. Gittiler. Yani pamuk çabasına da 15 müğlalırla geldiler tekrar bir daha giderler. 15 müğlal bir daha kalırlardı. Okul dayı, giramedleye göküz amet mametleye. isim bir şey din. Buna dayıbaşıydı. Bunlar dayı bir şey gidiyorlar 15-20-30 kişi. Bundan başında orada ondan suyunu ekmeği işliyorlardı. Orada, orada çalışıyorlar işte, idare. Kaç para adam? 50 galiba 100 galiba para getiriyor. Zaten buraya geliyor parayı. Bakkalarda çakırıyor bitiyor. Bir daha gitmek bit birbirine kalıyor. Burada tarlada bağdan fazla bir gelir yoktu. Ne bağlıyorsunuz? Gençler, <gülüyor> gençler çalışıyor? çalışıyor da, yakan, o gençler çalışması okuma tahsili içerisinde daha kolay yerden idare olmaya çalışıyorlar. Şimdi amel kişi, akşam ay terliyecek açtığınız geldi mi gömleğin yakası tatlı alır diyeyim. Şimdi de gidiyor bir tekstireye gidiyor adam. Veya da en ufak bir memuralite giriyor veya bir kapıcılığa gibi bilmiyorum giriyor. Ne oluyor elbisesinin ücüsü bozulmuyor. gömleğin yakası kirlenmiyor. Efendince bir yaşama var. O zaman akşama da baltayla çalışmak, iki kilo düşüyor, baltayla çalışmak ne yapıyor adamı? Hayli yıpratıyor tabii. O zaman için en iyi terkçisi 70-75 yaşında. Bir adam öldüğü zaman, ya bu adam 100 yaşında acaba dersin? Ama şimdi 75 yaşında adamlar, 80 yaşında adamlar delikanlı gibi. Ölüm yaşı kısaydı o zaman için. Çünkü çok yiyecek, yiyecek, yiyecek gıda yok. Adam peynirle soğanla bak geçiriyor. E ne kadar gıda alabilecek vücut? Yok gıda. Bir adam 65 70 yaşında, 70 ölüyordu. Şu mahallede bir Mamna de Dede vardı Halil Vakti yanında, 90 yaşında ölen. Geri kalan hiç 75-76 yaşında yok. Mustafa amcadır, Rahatsız Ömer'e, Galilei amcadır. Bunlar mesela Galilei amcadır, yeni öldü de. Burada çok kişiler öldü. Hep bunlar 70 yaşın altındadır derdi. Bunlar sebebi de yokluğun içerisi. Gıdalı bir şey yiyemediği için. vücut gıdaya almıyor. yıpırıyor tabi onun içerisi. Yoksa başka bir şey değil. Fatma dersen ya, Fatma dersen ben hiç bir <gülüyor> görmedim. Fatma dersen, Osman'a gidip yiyerken, yuva da Fatma desen, bir çocuk bindi, bir çocuğa bu diyordu. Ama rahmet babam görmüş onu. Tarladan gelirken. İyi kızı ben ol becen dedi. Ya sen şimdiki gibi oğlan bir port yapmıyorduk ki. Daha anlaşan görüyorduk. O oğlan kiminmiş, o kız kimmiş onu alıyorsun evet. işte o kadar. Alınıyorduk. Evet. Biz sonra dese tabii şeye gittik. Benim yaş küçük biz 10 16 yaşında evlendim ben. O 15 yaşındaydı. Denizli'ye mahkemeye gittik. İcra namalmacı burası nüfus izlemi vermedi. Orada gördüm yakından. Onu hep karşıdan gördüm. Orada mahkemeye geldik de, mahkemede. Yani hakim de bunlar mükellefdir, evine binler karar verdi. Onu da gördüm yakından. Yaş büyümemesi için. <gülüyor> Ondan görmedim ki hiç. Anne sözlerdi ya, üstünde düğün olurdu. Mesela sen adet biliyorsun ya, düğüne doğrultuyorsa at kursu olurdu. Kadınlar, kızlar, o karşıya kadar, bayram etkilerin oralara cilenlerine, erkekler, gavulan göngülerine. Anlaştığında görebilsen görürsün, göremezsen yok. Bir da bu çeşmeden su götürüyordu, Evet, evde tuttum mu? Köyün ortaya çeşme şurada bizim evin çeşme var. Ya sudan geldik ya. sokarsın, sokarsan, gezerken rahatsız gelirsen, görürsün, görülmesin, göremezsin. Hiçbir olan bir kıza flörtü edip de hiç o zaman bizim devrimizde. Hep karşıdan karşıma, görcüsüyle. uzun evlilik süresi iki tarafın hoşgörülü olmasına bağlı ben. Şimdi mesela bir erkek yabandan gelir, yorgun gelir. Ya geldiği zaman hanım "Ne adam gelmiş yorulmuşsun." dediği zaman ve adam öfkelenir, bağırır "Sen yeme hazırlamamışsın, ateş yakmamışsın." Ha kadın "Aman be, bıktım ben baktım ben sen" derse o hoşgörü geçim olmazdayım. Ha tamam adam yakıyorum, hazırlıyormuş işte ya tamam. Ve da hanım yorgun olur adama bağırır. Adam da sen kim oluyorsan lan ben evimden. Öklenirsen o evde huzur geçim olmazdayım. En iyisi geçimin hoşgörülü olmak. De adam bağırdı kadın duymazsa gelebilecek. Bulan kabiy uyguyot. Ya da adam adam kadın kadın bağırdığı zaman adam bunu görecek. Ha sen mene boyne kadına öklenirsen o evde huzurda olmaz ve bereketle olmaz diyeyim. Her iki tarafın anlayışı, hoşgörülü olması gerekiyor. Şimdi ben mesela bu hane varlıklıydı, ben öyle şey görmedim de benim ikimiz aramda, işte diyorum bak bir ne dedim? Adam yabandan akşımsa gelmiştir, bir yemeye para getirmiştir. Ama yetmemiş Bugün de soğanla, peynirle idare edivereyim. Veya bir kur ekmek giyivereyim. Han, hanım Evin hanımı adama ''Aman ben sen şunu almadın, sen bunu getirme ne yiyeceğiz biz?'' Bağırmayıp da hoş karşılaştıysa, bunun hoş keçimin uzun ömrü içelerdir şeylerdir. Ha, hanım evde ''Adam sen et getirmedin veya şu peyniri getirmedin'' B'ye bağırırsa, beyin de maddiyatı yoksa neyle alıp gelecek? O da ökelenir, bağır çığırır, çıkar gider. Evde çoğun boynu bükülür hanımın da boynu pükür. burada geçirimsizlik başla tıdıgodu olur, bu yerde bed bereket olmaz, huzur olmaz diye. Ben her zaman şey derim. Her iki tarafın hoşgörülü. Şimdi ben bir iş şey anlatayım size, bir an bu işe ile adam parası olur, sağlığı olmaz, yiyemez, içemez. Evde huzur yoktur. Ama parası yoktur, çok mutlu, bir sağlıklı bir aile yaşıyordur. Nedendir bu? İki tarafın hoşgörülünden. İki tarafın hoşgörülünden. İlla hoşgörü olmak şart. Ama kadın olsun ya merke olsun. Şimdi geldiğinden yani geçmişse boynu boşun ola. Kadın aylıklı. Adam da aylıklı. Adam kadına biraz başa yapar. Aman be diyor hanım. Misal. Veya be hanım sen karşılığını konuşuyorsun be diyor. Ya yani işte burada bu birbirine baş tapınsa olduğu zaman huzur olmaz. Huzur olmaz. Ne oza Allah bey düşün. da karı malı ayrı olmaz. Para ayrı olmaz. Adam ne kazanırsa, hanım işte hanım ne getirirse çıkacak bunu müka daima böyle itaatle tutacak. Yok o sen kazan ayıplarsan, hanım kazan ayıplarsan evde böyle bir şey çıktığı zaman bu ev huzuru olmaz. Boşanmalar da olur, dudak da olur, Bet bereket de olmazdı. 2 kere bir gelmez. İlla hoşgörünün başı budur. Geçim başı mı? Mesela ben 50'de evlendim. Kaç sene daha Hacı Cezin'e bağırma, olmuştur. Daha Cezin'e bence öyküyle bir şey de, yapmamışsındır. Ya bir tokat veya depme vurmamışsındır. Katiye, asla. Yapmam da. Ama ben, ben bana geldim, o kadar bana karşı, sen de neredeydin, nereye gittin, nereden kaldın? Daha ağzından duymadım, ha ben. Ya, benim de gece saat 10'aki gide bir yerde geldiğim zaman ne olmuştur? Eğer geldiğim zaman ne olmuştur, sen neredin, nereye gittin diye sormaz. İşte bunlar hoşgürçüğün içesidir.